Bugün 5 Temmuz 2021 Pazartesi, Ay günündeyiz. Boğa Burcu'ndaki Ay, günün sabit ve pratik enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde Ay ile Balık Burcu'ndaki Neptün arasındaki destekleyici açı, sezgilerimizi ve yaratıcılığımızı yükselterek bize destek verebilir. Çevremizle daha uyumlu iletişim kurabilir, empati yapabiliriz. Sevgi ve şefkat beklentimiz artarken sevdiğimiz kişilerle daha derin ilişkiler kurabilir, maneviyat, yardım ve şifa çalışmalarına da zaman ayırabiliriz. Yengeç Burcu'ndaki Güneş ile Boğa Burcu'ndaki Uranüs arasındaki olumlu açıda bireyselliği ve yaratıcı fikirleri destekleyebilir. Yeni durum ve insanlara kolay uyum sağlayabilir, özgür davranabiliriz. Öğleden sonraki saatlerde Boğa Burcu'ndaki Ay, Oğlak Burcu'ndaki Pyroton'la üçgen açı yapacak. Duygularımız yoğunlaşırken sabırlı ve kararlı bir şekilde herhangi bir konuya da odaklanabiliriz. Maddi güvence arayışı, parasal kazançlar, iş ve kariyer konularına daha fazla odaklanmamızı sağlayabilir. Ay saat 19.56'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerinde önemli girişimlerde bulunmak yerine önceden başladığımız işleri tamamlayabilir, keyif aldığımız konularla ilgilenebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.